Değerli arkadaşlar, ben astrolog Arif Aydın. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün biraz acayip bir konudan size bahsedeceğim. Bugün astroloji nasıl öğrenilir değil de nasıl öğrenilemez size bundan bahsetmek istiyorum. Hocam nereden çıktı bu? Astrolojiyi biz öğrenmeye çalışırken sen nasıl öğrenilmeyeceğini anlatıyorsun. Evet aynen öyle. Neden böyle? Çünkü Son dönemlerde karşılaştığım bazı konular ve olaylar var. İşte hepiniz astrolojiyi merak ediyorsunuz, araştırıyorsunuz. Youtube'da anlatanlar var, orada anlatanlar var, burada anlatanlar var. Herkes en iyi kendisinin anlattığını da iddia edebilir. Ya da işte kitaplar var, her yerde satılıyor. Bu kadar kaynak varken işte biz astrolojiyi neden öğrenemiyoruz diyenler var. İki yıl eğitim alıp daha hala astroloji haritası yorumlayamayanlar var. İşte bir taraftan böyle çok e, ulaşılması imkansız bir bilgi türü ya da işte e, astrolog olmak için özel bir yeteneğe ihtiyacın varmış gibi lanse edenler var. Var da var. Arkadaşlar burada en önemli nokta şudur. Merkürünüz kadar öğrenirsiniz. Ne demek bu? Merak duygusu. İçinizdeki merak duygusu nereden geliyor? Merkürünüzle alakalı bir duygudur. Merak olmayan insanlar arkadaşlar, astrolojide hiçbir şey öğrenemezler. İlk önce olması gereken şey merak duygusudur. İkincisi de astrolojinin bir yetenek olduğunu iddia edenler, işte kehanet olarak lanse edenler ki niye kehanet olarak lanse ediliyor onu da kimse anlamış değil. Çünkü astrolojide öngörü yaparsınız ve öngörüler tahmindir. Elinizdeki bir takım verilere göre yaparsınız. Ama elde avuçta hiçbir şey yoksa, sana gayetten bilgiler geliyorsa, o bilgiler nereden geldiği de belli değilse, kimle neyle ya da ne tür bir ilişkin olduğu belli değilse, sen kehanet yaptığını söylüyor olabilirsin. Tabi bu onların kendi uzmanlık alanı, onların bileceği iş. Ama astroloji öyle değil. Astrolojide senin bir doğum tarihin var, doğduğun tarihte gökyüzünde yıldızların konumu var ve bu konumunun sana Sağladığı karakteristiksel ve bilinç dışı duyu ve dürtü mekanizması var ve bunlar senin karakterini oluşturuyor ve bu karakterler senin potansiyellerini oluşturuyor. Bu karakterin de daha e, ileriki noktalarda davranışlara dönüşüyor. Davranışlar senin kader dediğimiz kavramını oluşturuyor ki kader ne demek süreç demek tamam mı? İşte bu böyle bir şey. Şimdi bunu böyle anlatmayıp da bunu işte özel bir yetenek özel bir kabiliyet vesaire bende var sende yok işte ben böyle doğdum filan gibilerinden e, anlatmaya gerek yok ama tabii ki insanların yatkınlık dediğimiz bir kavramı var. Yani adamın 12. evinde doludur bir sürü şey vardır ve adam ya meczuptur ya sakattır ya başka bir şeydir ya problemleri vardır ama bir taraftan nereden eksilirseniz oradan da çoğalırsınız arkadaşlar. İşte o doğum haritasında size eksiklikmiş gibi lanse edilen yerler aslında eksiklik değil başka yerlerden yükselmeniz için size verilen fırsatlardır. Dolayısıyla da o fırsatları çoktur o kişinin ve dolayısıyla sen bir anlıyorsan öteki 15 anlayabilir. Ama kimse anasının karnından öğrenip doğmadı astroloji. Ha karmik bir takım özelliklerle doğanlar var mı var. İşte Güney Ay Düğümü'nün getirdiği bir birikimle onlar daha hızlı bir şekilde öğrenirler. Ama ne abalar öğrenirler. Ne demiş Hz. Ali? Hakiki e, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hani. Bu söz aynı zamanda Atatürk de söylemiştir bu sözü ilim alim olan Allah'tır yani Allah ilmi hmm. e, öğrenilir tamam mı yani ilmin ilmin kendisinden öğreneceksiniz bu bir e, şimdi diğer bir konuda şu nasıl öğrenilmez dedik nasıl öğrenilmez konusunda e, mesela e, işte bir kitap alıyorsunuz kitapta e, astroloji kitabı e, ben bu kitabı okusam öğrenirim astroloji diye, diye düşünüyorsunuz. Maalesef böyle bir şey olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi kitaptan öğrenebilme kabiliyeti olanları var mı? Var. Ama e, bir tıp kitabı elinize alıp bir tıp ansikloperisi elinize alıp ya da işte tıp fakültesi elindeki müfredatı anlatan ya da tıp fakültesi kitaplarınızı elinize alıp evde oturup doktor olabilir misiniz? Olamazsınız. Yani o kitaptaki mevzuyu size bir anlatanın olması lazım. Tamam mı? Yani o yüzden de İyi kötü birilerinden eğitim almanız önemli. Yani az da olur çok da olur ee, kendini ne kadar geliştirsen kafanın içinde gibiler o kadar da oturur. Bu yüzden de astroloji kitabı okuyarak astroloji astrolog olunmaz tamam mı? Yani bu herhangi bir dal için geçer yani bu sadece astroloji için de geçerli. bu herhangi bir dal için geçerli. Bir diğer noktada arkadaşlar gezegenlerin Doğum haritanızdaki yerleşimlerini bilmek, astrolog olmak demek değildir. Yani doğum haritanız var, işte Merkür'ünüz yengeçte, işte, işte Jüpiter'iniz yayda, işte Merkür'ünüz başakta, işte şu anlama gelir, yayda bu anlama gelir, işte Mars'ın akrepte şu anlama gelir. Böyle bir astrologluk da yok. Bunu zaten herhangi bir siteye giriyorsun bunları çıkartıyor. Bunun anlamı yok yani. Neden yok? Anlamı var ama... Bu senin natal harita yerleşimin astroloji yorumun değil. Hani bazıları böyle zannediyor. Astroloji yorumu o doğum haritasını bir bütün halde yorumlayıp o doğum haritasının akış şeması içerisinde senin nereden geldiğin, nereye gittiğin, hangi alanlarda sıkıntıların olduğu, o alanların nasıl aşılacağı, o alanları nasıl ekarte edebileceğin hatta Oradaki hayat akış şemasında seni sürekli olarak geriye götüren yerlerde uyanıklık yaşayabileceğin dönemler gibi birçok konuyu ele alan bir yapıdır doğum haritası analizi. Dolayısıyla da doğum haritası senin oradaki yerleşimlerin yerini bilmek değildir. En çok karşılaştığım konulardan bir tanesi. Mesela bir haritada işte nedir? Tam doğduğunuz senelerde Uranüs'te Satürn kavuşumuna denk gelmişsinizdir. Ve bunlar işte diyelim ki 5. evdedir, 7. evde olabilir, 8. evde olabilir. Herhangi bir evinizde. Şimdi bunu natal harita yorumunda işte satürnünüz 5. evde şeklinde şu anlama gelir şeklinde yorumluyor. Aynı zamanda uranüsünüz de şu anlama gelir şeklinde yorumluyor. Sanki orada ikisi ayrı bir e, konuymuş gibi. Öyle bir şey yok. Satürn, uranüs... Yani Satürn ayrı bir şey, Uranüs ayrı bir şey ama Satürn-Uranüs kavuşumu Ap ayrı bir şey ve onun yedinci evinizde olması, onun başka bir yerle açı atması, o açının, açılımının senin hayatındaki yankıları bunlar, bunlar önemli şeyler. Bunlar oradaki Uranüs'ü ayrı yorumda. Yani bu şuna benziyor. Tarhana çorbası yemek istiyorsun. İşte sana tarhana çorbasına, içinde domates var, un var. Ondan sonra işte biraz içine biber katıyorsun, biraz yağ katıyorsun. İşte bu tarhana çorbası öyle değil. Bunun tarhana çorbası, bunların bir araya getirilip farklı bir lezzet türüyle ortaya çıkması demek. Bunun adıdır tarhana çorbası ve senin bunu yemen demek. Yani tarhana çorbası sen tanımlarken yani evet bunlar bundan yapılmış diyebilirsin ama bunları da bunları tanımlaman tarhana çorbasını oluşturmuyor. İki hidrojen, bir oksijen ayrı bir şey. Hidrojen ayrı bir şey, oksijen ayrı bir şey. Bir yanıcı, bir yakıcı madde ama ikisi bir araya geldiği zaman söndürücü bir su oluyor. İşte bunun gibi durumlar var. Dolayısıyla da yani bizim mesela YouTube'da astroloji sohbetleri tadında eğitimler var. Ama bunlar astroloji eğitimi değil aslında arkadaşlar. Biz astroloji eğitimi de veriyoruz. Yani astroloji eğitiminde temel düzeyden başlarız, temel ve orta düzeyden bir levele gelirsiniz. Ondan sonra bunun işte daha ileriki senelerde ileri düzeyine geçerek biz devam edeceğiz yolumuza. Ama Burada demek istediğim olay bizim burada bir Satürn'ü anlatmamız, Satürn'ün özelliklerini anlatmamız. Senin haritanda da bir Satürn var. Senin haritandaki o Satürn o anlama gelebilir mi? Gelebilir ve hatta daha fazlasına da gelebilir. Çünkü kavuşumu vardır, açısı vardır. Senin bir defa kendi burcun var, yükselenin var, ayın var. Yani oradaki sadece Satürn'ün anlatımından Satürn'ün benim işte 7. evdeymiş ya da Satürn'ün benim işte 12. evdeymiş karma varmış gibi direkt bir anlam çıkartıp da bunu böyle noktalamak değildir. Yani astroloji haritası yorumu. O yüzden de harita yorumu çok önemlidir. Şimdi diğer bir konuya da geleyim arkadaşlar. Yani devam edelim. Astroloji nasıl öğrenilmez? Doğum haritası analizi sizin kendi olmalıdır potansiyellerinizi gösterir ve bu potansiyellerin üzerine transitlerinde bilmesiyle sizin öngörüleriniz yapılır. E hocam ben işte yıllardır e, çocukluğumdan beri astroloji, astrolog takip ederim. gün Burç yorumlarını takip ederim. E, astroloji gündemini takip ederim. Hiçbir şekilde bakın bunu özellikle ama özellikle söylüyorum. Astroloji, günlük burç yorumu takip etmekle astrolog olamazsınız. Astrolog olamayacağınızın en garanti ve kesin şeklidir. Günlük burç yorumlarından astrolog olduğunuzu zannetmeniz. <gülüyor> Dolayısıyla da günlük burç yorumlarından, haftalık burç yorumlarından, işte e, yani burç yorumundan astrolog olunmaz. Bunu size çok net söyleyeyim. Zaten burç yorumları, astrolojinin genel tanımlarına çok aykırı bir şey. Çünkü biz orada, astrolojideki bir kişinin doğum haritasını size anlatmıyoruz. Orada gökyüzündeki akrep burcunun 2022 seyrini, 2023 seyrini anlatıyoruz. 2022 2023 seyrini yaparken senin haritanın akrep burcu alanından geçerken gezegenin varsa ya da işte bir takım yerleşimler varsa bununla karşılaşabileceğin durumla alakalı birtakım sinyalizasyonlar ama oradan malefik geçerken ötekine Kötü yarar da sana iyi de yarayabilir. Evet. Şimdi Satürn her yerde kötü olmaz ki. Yani Satürn senin haritanın bir yerinde Jüpiter'le bir trine yapmıştır. Orada sen o kafana koyduğun o şey kesinlikle yapacaksındır. Yani o, olacak bir iş var orada demek o. Tamam mı? Hani kaba tabirle söylüyor. E şimdi orada Satürn sana ampullen yanan ışığın yansıması gibi bir etki yapacak. Dolayısıyla da dolayısıyla da her gördüğünüz sakal diye sanmayın. Öyle olmuyor. Dolayısıyla benim acizane önerim astroloji eğitimi almanız. Bize astroloji eğitimi veriyoruz ama bu videoyu benden astroloji eğitimi alın diye çekmedim. Yani astroloji eğitimi veren birçok yer var. Ya da işte anlattığını söyleyen birçok yer var. Peki hocam tamam astroloji eğitimi e, almaya karar verdik. E, ne yapmamız lazım? Nereden başlamamız lazım diye sorarsanız. İlk önce astroloji eğitimi alacağınız kişiden kesinlikle ama kesinlikle doğum haritası analizi alın. Bakın bu çok önemli. Çünkü 2 yıl eğitim alırsın. 4 yıl eğitim alırsın. İşin sonunda adamın sana öğreteceği şey o doğum haritasını anlatabileceği kabiliyet kadar. Ve doğum haritası ya da astroloji bilmek astrolog, e, astroloji bilgisinden ibaret değil. Yerleşimleri bilmekten ibaret değil. Çünkü size o konuyu anlatacak adamın altyapısı da çok güçlü olması lazım. Adamın birincisi psikoloji bilmesi lazım. Adamın sosyoloji bilmesi lazım. Adamın ileri düzey din bilmesi lazım. Bak din bilmesi önemli çok. Çünkü astrolojinin dünyada ilk açığa çıktığı dönemlerde İbrani dinleri yok. İnsanların Allah'ı anlama şekilleri astroloji üzerinden, yaratıcıyı anlama şekilleri astroloji üzerinden, yaratıcının yaratma sanatını, doğadaki varlığını, etkilerini gözlemleme şeyler astroloji üzerinden anlatılıyor. Ve İbrani dinlerinden sonra bunlar astrolojiden koparak daha farklı bir formatta anlatılıyor. Dolayısıyla da oradaki onların karşılıklarını bilmese din anlamında çok önemli. Bu adam hani Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Müslüman olabilir. Şimdi bir de şu konuya da dikkat edin. Hocam işte İslami astroloji öğreneyim. Yok hocam ast İslami astroloji diye bir astroloji türü yok. Astroloji matematik gibi bir şey. Yani Müslüman matematiği, Hristiyan matematiği diye bir şey var mı? Yok. Yani e, burada Müslüman astrologlar var. Arap noktalarını keşfetmişler. Biruni falan bunlar çok değerli insanlar ve çok değerli keşifleri var. Bunlar Müslüman astrologlar. Ama mesela diyelim ki Hristiyan astroloji, işte Claudius Ptolemy, Tetrabiblos ve bu adam yani zaten herif astroloji kitabı yazmış. Bizim Müslüman alimler o taraftan alıp da bunları e, Müslümanlaştırıyorlar ya da işte kendi bulgularını oraya anlatıyorlar ki Kur'an'da astroloji Kur ile ilgili çok ciddi uyarılar var. Yani uyarı derken öğrenin anlamında. Yani Allah yemin ediyor. Rahman Suresi'nde o yıldızların yerlerine yemin olsun ki bu ne büyük bir yemindir diyor. Ben demiyorum ya açın Kur'an'a bakın. Nahıl Suresi'nin 12. ayetine bakın yani. Orada bir bakın ya. Yani yani Müslümanım diyorsunuz da hiç Kur'an okuyan yok anasını satayım. Orada diyor. Ondan sonra yine Yasin Suresi'nde e, ayın e, şeyleri yörüngesini anlatıyor. Yörünge kelime cümle olarak i, icat edilmeden önce daha Kur'an'da orada geçiyor. Bunlar e, NASA'ya e, torpil olsun diye inmiş ayetler değil. Oradaki her geçen ayetin zahiri bir görüntüsünün altında onların hayatınızda hissiyat olarak açılımları var. Onlara dikkat çekiliyor. Yoksa Tayran Ebabil gelmiş, orada işte e, Ebrehe'nin ordusunu e, küçük taşlarla bombalamış, geçmiş. Bunun senin hayatındaki anlamı ne? Sana ne? Arabistan'da yaşanmış o olaydan. Öyle bir şey olabilir mi? Ya da işte Firavun Musa Firavun'un ayağına gitmiş de oradaki bir e, Firavun'a iyilik tebliğ etmiş, doğru yola gelmesini anlatmış falan filan. Sana ne bunlardan ya bunlar tarih öncesi yaşamış olaylar. Ama Allah sana o olaylar üzerinden bir hissiyat tanımlaması yapar. Firavun gibi olmayın der, kibirli olmayın der. Yoksa Musa gibi insanlar gelir size iyilikler bir şeyler anlatır. Onları da kabul etmezseniz başınıza felaketler gelir anlamında gelir. Ya da işte Tayran Ebabil'de işte Eylem Terekeyfi'de Fil Suresi'nde orantısız güç kullanımının başınıza açacağı bir helak mekanizmasının tetiklediğini anlatır filan yani. Bunlar anlatılır orada. İşte bunun gibi konular bu olaylar üzerinden hissiyat tanımlaması olarak anlatıldığı gibi aynı şekilde mesela sen... Şira'nın Rabbi de odur ayetine. Astroloji ve Mısır dönemindeki şira yani Sirius yıldızının ne anlama geldiğini bilmezsen Kur'an'ın neye cevap verdiğini de bilmezsin. Bunun gibi durumlar. Dolayısıyla ona dikkat edin. Neye dikkat edin diye bunu söyleyeyim. İslami astroloji, Hristiyan astrolojisi böyle bir dal yok. Sen ne biliyorsan Astroloji bir bıçak gibi düşün. Bir otorite yani bir matematik gibi düşün. Şimdi sen bu matematik uzay gemisi yaparken kullanabilirsin. Bilgisayar programlama yaparken matematiği kullanabilirsin. Ne bileyim Yemek yaparken, makine mühendisliği yaparken kullanabilirsin. Yemek yaparken içine hangi ölçüyle tuz atacaksın? Bu da bir matematiktir. Orada ölçü veriyorsun. Demek ki bunlar hepsi matematik. Matematiğist demek ki uzay gemisi yaparken de yemek yaparken de kullanılabilen bir şey. İşte astroloji öyle bir şey. Dolayısıyla sizin eğitim alacağınız kişinin bilgi dağacı, bilgi yapısı ne kadar iyiyse ve o anlatacağı konunun evin Yerleşimin senin hayatındaki yerini yansımasını anlamıyorsa ya da bunu anlatabilecek bilgi de yoksa ben sana tavsiyem o astrologdan eğitim alma. Çünkü zaten astrolog değil. Yani şunu demek istiyorum. Astroloji bilgisi ile astrolog olamazsın. Astrolog olabilmen için eğitim. Bir şeylere görmüş, geçirmiş olman lazım. Bir ikisi Satürn dönemi geçirmemiş birisinden astroloji eğitimi falan alınmaz. Yani birincil Satürn dönemini atlatmış kişi olması lazım, tamam mı? Çünkü o, o yani Satürn dönemi yaşamamış Satürn neyi anlatacak sana? Yani bunun gibi birçok şey var. Dolayısıyla tavsiyem şu. Astroloji eğitimi alacaklara kesinlikle ama kesinlikle astroloji eğitimi almadan önce ondan bir danışmanlık alın. Danışmanlık alın ki iki yılınız, üç yılınız boşa gitmesin. Bu adam bana ne anlatacak? Yani senin hayatınla ilgili, senin bile bilmediğin birçok şeyi söyleyebiliyorsa o adamdan eğitim alman senin için önemli olabilir. Çünkü neden? Çünkü ondan eğitim alman demek sende açılım yapacak demek. Senin kendi hayatında, belki de başkalarının hayatında da fayda sağlayabilecek bir bilgi aksamına gidiyorsun demek. Ve dediğim gibi o kişinin e, astroloji haricinde birçok konularda bilgi dağarcının geniş olması, bir şeyler anlatıyor olması. Yani bu adam ne büyüyor? Ya yani adamın, e, bir de şuna da dikkat edin. Yani mesela adam kendi astrolog olarak tanımlıyor. Ondan sonra işte bir haritana bakıyor. Ha diyor işte e, senin diyor işte kıskanan var diyor. Baş harfi şu diyor falan. Öyle bir, bir astroloji yok. O Onlar astrolog değil. Yani bilgilerin. Yok isim verenler, yok işte bir takım şeyler söyleyenler. Onlara dikkat edin. Onlar da, yani onlar tabii kendi işlerine mahiyet olarak medyum olabilirler, işte cinci olabilirler, başka şeyler olabilirler. Yani onlar da başka bir iş türü. Ama astroloji o değil. Yani e, şimdi şöyle bir durum var. E, vergiye tabi olan insanlar bilirler. Yani vergiye tabi olan astrologlar bilir zaten onu. Gittiğiniz zaman müracaat ettiğiniz zaman astroloji fal ve işte spritel hizmetler adı altında geçiyor hepsini tek yere toplamışlar halbuki bu e, astrolojiyle ile diğer e, alanlar farklı o yüzden de bunların hepsi kendine e, astrolog olarak tanımlıyor ama adamın ne bir burç yorumu var ne youtube'da bir kanalı var ne kendisini gösteriyor arka planda ne yaptığı belli değil yani e, bunlara dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar yani mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, konuşan, bilgisini paylaşan, ne bildiğini göstermekten çekinmeyen, işte bir şey anlatacağım diye, işte ta seni 40 ders bekleten, 40. dersin sonunda da bir aradını bulamadın. Böyle böyle şeylere dikkat edin. Mutlaka tabii ki sizler de referansa gideceksinizdir. İşte şu çok güzel anlatıyor, bu şekil çok güzel anlatıyor. Ama şunu da kesinle bilin. Mesela diyelim ki arkadaşınızın Merkür'ü nedeniyle o çok iyi anladığı bir konuyu ya da bir şeyi siz çok iyi anlayamayabilirsiniz. Ya da işte benim öğrencim çok iyi ders anlamıştır, sen çok iyi tavsiye etmiştir. Ama senin o alandaki merak konu daha farklı olabilir. Ben bugün sizlere nasıl astrolog olunmaz ya da nasıl astroloji öğrenilmez konusuna dikkat çekmek için bu videoyu çektim. Astroloji öğrenin. Astroloji öğrenirseniz Kendinizi tanırsınız. Bakın astroloji gelecekten haber verme ilmi değildir astroloji. Astrolojinin yapısı gereği senin karakteristiksel yapıların, potansiyellerin ve döngülerini anlarken bu döngünün ne kadar ileride çıkabileceğini hesapladığın için mecburiyetten bir sonuç olarak çıkıyor gelecek öngörüsü. Tamam mı? Yani bir sonuç olarak çıkıyor. Yani sen bir hastasın, hap kullanıyorsun, hapın bir yan etkisi var. Yani astrolojide öngörü bir yan etkidir aslında. Tamam mı? Astroloji, gerçi yani o yan etkilerde dünyayı kurtaran birçok şey oluyor. Adam kalp e, e, hapı yapıyor, işte ne çıkıyor? Viagra çıkıyor ya da başka bir şey icat ediliyor. İşte o yan etkisidir yani. Dolayısıyla da o yan etkisi üzerine bir kurgu yapmaman lazım. Astroloji, seni kendini tanırsın. Kendini tanıdığın zaman ne yapacaksın, ne diyeceksin, orada nasıl düşünüyorsun? Çünkü kafanın içinden geçen düşüncelerin %30'u sana ait, gerisi sana ait değil. Kolektiften gelen var, burcundan gelen var, etraftaki insanlardan gelen var. E dolayısıyla düşüncelerimi zannettiğin şeyle kendini ayırt de aslında orada gelişim, tekamül seviyen artmaya başlıyor. Yaratıcı ile irtibatlarını artmaya başlıyor. Ondan sonra kendini tanırsın, çocuğunu tanırsın, çocuğunun potansiyellerini tanırsın, çocuğunun hayatta gitmesi gereken yönü bilirsin. Kendi şanssızlıklarını bu sayede ona yüklememiş olursun. Ondan sonra... Yine eşin, eşinle arandaki uyum, uyum neden uyumlu? Uyumlu değilsen neden uyumsuzsun? Peki bu uyumu sağlayabilmen için ne yapman lazım? Yani ya da onun ne yapması lazım? Hangi adımı atarsan nasıl kurtarırsın o evliliği gibi bir sürü şeyi öğrenesin astroloji sayesinde. Açık ve net söyleyeyim. Bunu yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, psikoloji de lazım, sosyoloji de lazım, hep hep de lazım. Ama şu anda astrolojinin geldiği seviyeye seviyeye e, bir psikoloji daha gelemedi. Daha gelemedi dedim, gelememesinin sebepleri var. Yani psikoloji ilminin icadı zamanında Engizisyoncu kafaları reddetmeleri gerekiyordu. E, dinle bağdaştırılabilecek ya da otantik bilgilerden arındırılması gerekiyordu. Ama bunu da yanlış da bütün bütün e, kenara atmışlar. Halbuki çok önemli ki Carl Gustav Jung psikoanalitin üç kurucusundan bir tanesidir. Biri Freuddur. Hepiniz Freud'u bilirsiniz ama Carl Gustav Jung'u bilmezsiniz. Carl Gustav Jung bizim köyün muhtarı değildir. Dediğim gibi Carl Gustav Jung psikoanalitin üç kurucusundan bir tanesidir ve bu Carl Gustav Jung kişilikler üzerine çalışmaları vardır. Örneğin bir persona adında bir kavramı vardır ki astrolojideki tam olarak yükselen burca tekamül eder. Ancak bunların isimlerini farklı isimler adı altında psikolojiye sokmuştur. Ama burada astroloji sadece insanın bireysel psikolojisi değildir. Aynı zamanda evrenin psikolojisidir. Aynı zamanda yaratıcının senden beklentileridir. Aynı zamanda seninle evren arasındaki ilişkiyi kuran köprüdeki problemleri tespit etme sanatıdır. Ve sen evrene, ne yapman gerekiyor? Ya da işte evrenin senden beklentisi nedir? Yaratıcının senin gitmen istediği yol nedir? Senin hangi alanda hangi enerjileri yayman gerekiyordur? Ya da ne yapman gerekiyordur? Yani bunları bildiğinde gerçekten sen artık önündeki bir takım şeyler açılabilir. Daha ileri bir noktaya gidebilirsin. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu anlattığım şeyler senin için faydalı olmuştur. Eğer senin için faydalı olduysa... Lütfen beğen butonuna bas ve aynı zamanda da e, bu videoyu arkadaşlarınla paylaşabilirsin ve bu konuyla alakalı senin de kafana takılan bir şeyler varsa bu videonun altına yorum yaparak sorabilirsin e, ya da e, fikrini anlatabilirsin. Bu dünyadaki en iyi, astrolog ben olmadığım gibi dünyadaki her kim en iyi olduğunu iddia ediyorsa ben tamamım dediyse ondan köşe bucak kaçın. Çünkü e, böyle bir şey yok. E, hayat, gelişim ve tekamül üzerine e, özellikle de astroloji gibi ucu uca belli olmayan ilim olarak yani bir sonu olmayan ilimler e, hiçbir zaman bitmez. Çünkü ilim Allah'ın hazinesinden gelir ve Allah'ın hazineleri geniştir ve sınırsızdır. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.